Herkese iyi günlar. Selamüküm arkadaşlar. Ben Mom gibi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'tan tekrardan güzel bir sürü karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta güzel bir sürü güzel bir şeyler arkadaşlar. Bugün gizemler arasında aralarında şunları konuşacağız. Brawl Talk tarihi, ne zaman ve Brawl Stars'ın gelecek temalarındaki logoları neler olabilir? Bunlar hakkında hepimiz konuşacağız arkadaşlar ve gelebilecek olan karakterleri falan hepsini Konnuş arkadaşlar. Şimdi isterseniz başla. Ya. Şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Brawl Talk bu sezondaki Brawl Talk, ikisinin ki Brawl Talk arkadaşlar. Brawl Pass bitmeden 2-3 gün önce yandığını diye hatırlıyorum ben. Peki bu seferki Brawl Pass ne zaman bitiyor? 16 ya da 15 öğlende bitmesi lazım. O zaman 2-3 gün öncesine olur. 12 Eylül ya da 13 Eylül. Şimdi bunları da hesaba kattığımız zaman arkadaşlar Boltok tarihinin ne olduğunu nasıl ne olduğunu görüyoruz hani. Ne zaman olduğunu anladık. Takvimden bakalım hemen. 12 Eylül hangi güne dek geliyor. Şimdi 12 Eylül Gördüğünüz gibi Cumartesi 13 Eylül de Pazar. Yani Brawl Talk arkadaşlar %95 itibariyle 13 Eylül'de 12 Eylül'de yayınlanacak. Bu bir gerçek. 15 Eylül'de büyük ihtimalle de Evet güncelleme 16 Eylül 16 Temmuz ya da 15 Temmuz'a gelmiş zaten güncelleme bu sefer de. 15'e de 16'ın yine gelecek. <gülüyor> ya Yok kısaca ama uyuz oldu Şimdi. Brotok tarihimizi çözdük. Vardaki sizlerde bil benim bilmediğim gizemler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. hepsini tek et, tek okuyorum için hepsine de kalp atıyorum. O yüzden arkadaşlar. Siz de sonuna kadar izleyelim videolara. Neler yaptım yapmadım öğrenin arkadaşlar. Şimdi. Ee, gelelim. Logolara. Şimdi bu logolar arkadaşlar Diyeceksiniz ki ne var ha? Diyeceksiniz ki arkadaşlar Lan ne sallayan lan terrek Starsın logosu kaç senedir aynı diyeceksiniz ama Velakin Böyle bir şey yok Şimdi arkadaşlar Korsan yaması Yıl 2000 19 Yıl 2020 2019 oldular ama neyse Korsan yaması geldi Korsan yamasının logosu da şu şekildeydi. Bakın şimdi. Bu şekildeydi. Şurada yürüyorsunuz. Şimdi. Peki. Korsan karakterler geldi. Max ve B. Geldi. Şimdi. Korsan logomuz bu şekildeydi. Kısa Şimdi arkadaşlar işte, tabii ki bu logolar artık kısırsız kalmıyor. O gücü içerisinde kısa bir süre kalıyor yani. Kesinlikle bu sınırsız kalacak diye düşünmeyin. Şimdi devam edelim. Ancak kolumuz sürekli şöyle yaptıysam arkadaşlar, özellikle çünkü alışkanlık olmuş artık şöyle falan durmak. O zaman öyle şöner pisinler arkadaş. Düşünürsek ki ee, Cadılar Bayramında logosu nasıldı? Şu şekildeydi. Ben Cadılar Bayramı arkadaşlar, o zaman yoktum daha oyun, o zaman da oyuna başlamıştım ama internetten diğer youtuberlardan falan baka baka buldum arkadaşlar. Şimdi Cadılar Bayramı'ndan hangi karakter geldi? Emz geldi. Çok iyi hatırlıyorum, Ems. Şimdi Arkadaşlar Şimdi arabayla Ems geldi. Bu karakterler de arkadaşlar çok önemli. Şimdi Bu karakterler neyle alakalı? Ems korku karakteri olduğu için geldi. Ee, Max'le Bir de mı ne alakası var? Onu da çözemedim ama He, korsanlar Boşver arkadaşlar. Hiçbir şey çözemedim ama neyse. Şimdi Biz korku teması olarak bekliyoruz. Ama arkadaşlar Bizim düşündüğümüz şeyden de farklı bir şey de olabilir. Yani sübversal bile sağ gösterip sol vurabilir, bu da olabilir. Şimdi size e, bazı logolar göstereceğim, bu logolar bakalım. Siz ne düşüneceksiniz? Şimdi biliyorsunuz ki e, bu Summer of Monsters'ta bir güncelleme geldikten sonra bir animasyon inanmış. Bu animasyonda şu görüntüyü buldu. E, şöyle görüyorsunuz şimdi. Star Şöyle ben şöyle geçeyim, çok ileri gidiyorum bak. Şimdi... Ama kamera... Neyse ya. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an ekranı görüyorsunuz. Star... Binası diye bir şey var. Star binasında da... Size göre sol tarafta olması lazım. Galiba yani sağda olan bir... Bir tavala var, o tavalada da bir... Logo var, o logoda... Bir gülümseme yüzü gülüyor arkadaşlar bir şeyin yani. Bu da ne demek oluyor? Eğlencelik teması. Karnaval temasına. Demiş oluyor ama. Yani, arkadaşlar ben karnaval teması gelecek diye. Hala demiyorum. Sadece. Karnaval teması. Geldiği zaman olgu. Karnaval teması kesinlikle gelecek zaten. Bunu biliyoruz şimdi. Ee, devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu arada size şöyle bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şimdi ben hani böyle diyorum mu sürekli? Yok neyim sen korku teması falan diyorum ya. Siyah, siyah arkadaşlar iki gün sonraki videomda büyük yamanla söyle iki gün sonra atarım ya da dört gün sonra fark etmez arkadaşlar şimdi O videoda arkadaşlar çok sıcağınız bir konumda duracağım ve siz de keser ki inancaksınız arkadaşlar şimdi de Şimdi arkadaşlar bir logo daha var Şunu bir, plan, şunu bir kapatsak da Evet şunu, şunu kapatalım şimdi Barleyin animasyonunda bir logo yakaladım arkadaşlar şöyle bir, Şimdi. Barley kartı çevirirken o kartların da bunu yakaladım. Bayağı bu uğraştık da. Neyse şimdi devam edelim. Şimdi bu logo da da bir gülümseme işareti var. Yani aynı logo arkadaşlar, gülümseme aynı logo. Yani bu da Karnaval temasının geleceğine bir işaret ama önemli olan ne zaman geleceği arkadaşlar yani bunu da unutmamak lazım. Benim gibi önemli olan ne zaman geleceği. Yarın da gelebilir. Yarın gelemezse neyse o kadar da değil de. Yani yarın gelemez de yani görün hangi belki 4 de ben bir ki biraz soruyor mu da şimdi ne şey ne veriyorlar? Geremiyoruz çünkü size arkadaş şaşır süpürge dolu bir nedir? Salgın sal vurur yani arkadaş senin huylu mu? biz devam edelim. Ne devam edeceğiz lan? Kaldı mı bir şey yok? Evet kalmış. Son bir şey daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu logolar, bu süsün gelmesi 3 de on da gelebilir. Ömerkişen korku temasından da yürüyeceğim güzel videolarında. Ee, Karnavalda da yürüyeceğim çünkü ikisine de gelebilir. Ama korku teması arkadaşlar %80 itibariyle gelecek. Size yarın öyle bir şey söyleyeceğim ki gelecek arkadaşlar. Şimdi neyse. Neyse arkadaşlar bu videoda beklemem bu kadar olsun. Halakamızda abone değilsin aşağıdaki abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videolardan en az bir 20 like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. bay bye. bye.